Ben bugün bu çirkin sistemin, bu tiksindirici, bu mide bulandırıcı sistemin bu milletin başına ne dertler açtığını, ne belalar getirdiğini ve halen de bugün gündemde olan meselelerle nasıl bir belayla, nasıl bir musibetlerle boğuştuğumuzu toplumsal olarak göstermeye çalışacağım ki Allah Subhanahu ve Teala Taha Suresinde diyor ki Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar yahut sıkıntılı bir yaşam vardır. Bir ömür vardır. Allah Subhanahu ve Teala kısa ve ömür diyor ki benim zikrimden yani benim indirdiğim kitaptan, benim indirdiğim yasalardan, benim indirdiğim kanunlardan sizlere gönderip de Resulüm ile öğrettiğim hayat, yaşam adabından kim yüz çevirirse onlara dar ve sıkıntılı bir hayat, dar ve sıkıntılı bir geçim vardır diyor. Şimdi bugün gündemdeki olaylara baktığımız zaman Gara'da öldürülen 13 tane askerin her birinin bedenlerinin üzerinden bugün siyasiler o vefat eden insanların üzerinden birbirlerini suçlamaya başlıyorlar. Demek ki biz Allah Subhanehu ve Teala'nın zikrinden yüzseverirsek hayatımızda belli başlı sıkıntılar göreceğiz. Bunu ya dünya hayatında yaşayacağız ya da ahiret hayatında yaşayacağız. Ama Allah Subhanehu ve Teala öyle de böyle dar bir geçimden bahsediyor. Diyor ki ya bu hayatta size bir dar bir hayat yaşatacağım ya da ahirette benim karşıma geldiğiniz zaman, benim huzuruma geldiğiniz zaman her birinizi haşredip topladığım zaman işte o zaman size ölçülen, size biçilen sizin hakkınızda ne şekilde hükmedilmiş ise onu çekeceksiniz diyor. Yani diyor ki eğer siz yeryüzünde benim zikrimden yüz severdiyeseniz ahirette de dar bir geçim yani cehennem var, yani azap var, yani sıkıntı var, yani Hayatınızı rahat bir şekilde yaşayamayacaksınız. Binbir türlü sorunlarla, binbir türlü acılarla boğuşacaksınız. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun dar yahut sıkıntılı bir hayatı olacak. Biz bugün toplum olarak Allah rızası için şunu iyice anlamamız gerekli. Bugün bizim başımıza birileri istemediğimiz bir sistemi getirmiş. Bizlere zorla bunu ederek dayatmış ve biz bu konu hakkında ne kadar ileri gidersek o kadar da bedel ödeyeceğimizi bizlere bahsetmişler, bizlere ima etmişler. Siz bizim sistemimizi eleştirir, yani laikliği, yani demokratlığı, yani inkılapçılığı, yani milliyetçilik gibi Kur'an'a ve sünnete uymanın ne kadar ilke var ise siz bunları eleştirdiğiniz sürede, siz bunların üzerine gittiğiniz sürede siz toplumdaki insanları meselelerde uyandırdığınız sürece biz de sizi rahat bırakmayacağız diyorlar. Bugün bu sistem şu ilkesinden asla vazgeçmez. Der ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Allah subhanahu ve teala kitabında der ki egemenlik kayıtsız şartsız sizin milletinizin değil, yeryüzünde hiç kimsenin değil, ne göğün, ne yerin, ne yarattığım insanların, ne cinlerin, ne de gökte ve yerde ne varsa hiç kimsenin egemenlik hakkı değil. Egemenliği hak eden yani hakimiyeti, hükmetmeyi, melik olmayı, yönetmeyi, idare etmeyi, kanun koymayı tek hak eden benim diyor Allah subhanahu. Bu yüzden Allah'a muhalif şu sözünüzde diretiyorsunuz, bu topluma bunu dayatıyorsunuz, sizin bugün inanç üzere olduğunuz şeylerde neyseniz aynı o şekilde düşünmesini istiyorsunuz bu toplumun. Bugün bu toplumu belli başlı ilkelere dayatıp bu belli başlı ilkelerin dışına çıkmayı toplumda yobaz, bağnaz, gerici, cahil olarak sınıflara bölüp insanları bu sınıflarda öldürüyorsunuz. Bu kavramlarda insanları farklı farklı raflara koyuyorsunuz. Bak efendim bu topluluk cahil olan, bu topluluk yobaz olan, bu topluluk gerici olan topluluk diyerek insanlar daha derdini anlatamadan topluma siz o insanların dertlerini kendi inancınıza uygun bir şekilde anlat. Şimdi o okay, ki egemenlik kayıtsız şartsız milletin. O okay, ki millet bir şeyleri seçtiği zaman o milletin dediği olacak. Bugün CHP'nin altı tane oku olan laikliktir, inkılapçılıktır, milliyetçiliktir, devletçiliktir ki o devletçiliğin de içerisini sizin gibi batıl inançlı olan insanların doldurması var. İnançlarla dolduruyorsunuz. Aksi halde kimse bu topraklara da düşman değil. Bu vatana da düşman değil. Bu topraklarda bizimdir. Bu vatanda bizimdir. Bu vatanın üzerindeki sistem bizim değildir. Bu devletin üzerine giydirdiğiniz bu sistem bizim değildir. Sizin kardeşlerinizin sistemidir. Sizin gibi batı hayranlığı, batıya ağzı açık kalan insanların sistemidir. Bu sistem adınız gibi biliyorsunuz ki müminlerin, Müslümanların, muvahitlerin sistemi değildir. Ve bugün bu toplumun geneli bu sisteme karşıdır. Bu sistemi istememiştir ve asla ve asla Osmanlı'dan sonra da bu topluluk, bu millet hani egemenlik kayısız şartsız milletindir dediğiniz bu millet bu 6 tane oku getirmemiştir. Bir tane adam getirmiştir ve o bir tane adam bu millete dayatmıştır ve binlerce insanı da bu davası için, bu batıl davası için, bu küfür davası için onlarca insanı katletmiştir. Daha dün İskilip'le atif Hoca şapka kanununa karşı bir risale yazdığından dolayı onu astınız. Ama bugün binlerce, milyonlarca insan şapka takmadığından dolayı serbestçe dolaşıyorlar. Siz daha dün doğru gördüğünüz kanunlarınızı bugün görmüyor musunuz ki uygulamaya geçirmiyorsunuz? Sistem aslında o kadar saçma bir sistem ki, o kadar zulüm sistemi ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bu insanlar ne milletin kurduğu, ne milletin istediği yani Osmanlı ne için mücadele ediyordu, o zamanlar ne için savaşıyordu? Yani laiklik gelsin, cumhuriyetçilik gelsin, milliyetçilik gelsin, inkılap yapılsın, dinimizi yok etsin, devlet kademesinden İslam'ı yok etsinler, inancımızdan tam tersine bir sistem getirilsin, cuma günümüzü pazara çevirsinler, hicri takvimimizi, miladi takvime çevirsinler. Bunun için mi o insanlar, bizim dedelerimiz, bizim atalarımız bunun için mi savaştılar? Bunun için savaşmadılar. Kendileri böylesi sisteme sahip olan insanlara karşı savaştılar. Böylesi sisteme sahip olan insanlara karşı savaştılar ki ki bu sistemin sahipleri bu topraklara gelmesinler. Ama maalesef kaybettiler ki onların sistemiyle beraber onlar gibi bir insan başımıza geldi. Ve sistemini bugün bu topluma dayattı. Diktatörlüğünü gösterdi. Baskısını gösterdi. Faşistliğini gösterdi. Bugün Kara'da 13 tane askeri PKK denilen bu örgüt, bu komünist örgüt, bu İslam'a düşman olan örgüt 13 tane TSK askerini öldürüyor. Bizim yöneten insanlar da bu askerlerin üzerinden birbirlerini suçluyorlar. Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu bunlar birbirlerini eleştirip duruyorlar. Hiç kimse demiyor ki ya arkadaş bütün bu pisliği başımıza açan bu sistemden başkası değil. Bu sistem olmamış olsa PKK dediğimiz şey herhangi bir şekilde bu memlekete sızamayacak, herhangi bir şekilde altyapısını sağlayamayacak, güç bulamayacak olacak tabandan Allah Subhanahu ve Teala bunlardan gerçek bana da düşünme yeteneğini mi almış görme yeteneğini mi almış kör mü etmiş bilmiyorum bu sistemden başkası bu sorunları doğurmuyor. Bay efendim falanca kişi kendi kız çocuğuna tecavüz etmiş. Falanca kişi işte çocuğunu falanca yerde öldürmüş. Falanca amca kendi torununa tecavüz edip öldürüp falanca yere atmış. İşte filanca programda falanca kadın 2 sefer 3 sefer koca değiştirmiş. Ondan onu dolandırmış. Ondan onu dolandırmış. Birisi de çıkıp da demiyor ki ya arkadaş bütün bu oluşan şeyler niye bu sistemde oluşuyor? Şu anki ülkede oluşuyor da. İşte falanca ülkede oluşmuyor. Filanca ülkede oluşmuyor diye. Bunları niye sormuş? Ya da bizim gerçek manada ahlaki sorunlarımız mı var? Ya da bizim başımızdaki sistem televizyonlarda, dizilerde, filmlerde, kendi koydukları kanunlarda acaba toplumun yönünü mü değiştirmiş? Yani bu toplumun beynini mi boşaltmış? Bu toplumun beynine pisliği mi doldurmuş? Bunu hiç düşünmüyoruz? Gara'daki olan bu olayın tek bir müsebbibi var ise hani sorumlusunu arıyor ya bu Kılıçdaroğlu denilen adam. Hani soruyor ya Erdoğan'a bu Gara'da öldürülen askerlerin sorumlusu kim? Kim bunları bu hale getirdi? 6 yıldan beri niçin bunların peşine düşmediniz? 6 yıldan beri sen niçin onların peşine düşmedin? Kendini hak savunucusu olarak insanlara lanse ediyorsun. insanlara anlatıyorsun. Ben bu topluluğun, bu milletin sıkıntılarını, dertlerini, bu fakir milletin sıkıntılarını, dertlerini anlatmakla memurum. Ben işte mücadele vereceğim, ben zulme karşı mücadele vereceğim, ben haksızlığa karşı mücadele vereceğim, ben adalet yürüyüşü yapıyorum gibi saçma sapan, kendi sisteminin oluşturduğu sorunlarla boğuşana kadar artık saçma sapan bu batıl sistemini, bu batıl inancınızı savunmayın da Allah subhanehu ve teala'nın dosdoğru dediği, Yasin suresinin 1. ayetinde dediği gibi bu kitap hakim olan kitap dediği bu kitabı artık bu toplumun üzerinde hükmeden bir kitap haline getirin. Senin 6 tane o okun var ya, senin o 6 tane okundan başkası değil bunun sorumlusu. Sen eğer laikliği getirirsen, toplumun dini bağlantılarını ortadan kaldırırsan, PKK gibi komünistler çıkar. Sen eğer ne mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü getirir dağa taşa yazar isen sanki Osmanlı gerizekalıydı bütün dağları ne mutlu Türk'üm diyene doldurmadı. Bir siz aklettiniz. Senin Atatürk'ün akletti. Eğer sen böyle bir sözü ortaya koyarsan adamın birisi der ki ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Çerkez'im diyene, ne mutlu Boş'lağım diyene der. Sizin anlamadığınız, anlamak istemediğiniz, görmek istemediğiniz sorun sizden kaynaklı, sizin sisteminizden kaynaklı. Kaynaklı. Bütün bu sorunları da başımıza açan sizin sisteminiz. Yani bugün bu millet sizin birbirinizi yemenizi mi izleyecek? Yani gündemimiz durmadan işte Meral Akşener falanca kişiye şunu söyledi. Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a şunu söyledi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a şunu söyledi. Erdoğan bunlara şunu söyledi. Yahu arkadaşım milletin derdi sıkıntısı bitmiyor. Siz konuştuğunuz sürece bu milletin derdi sıkıntısı da gitgide büyüyor. Kılıçdaroğlu denilen zavallı adam. Sen başa gelsen ne olur? Meral Akşener denilen zavallı kadın. Sen başa Başa gelsen ne olur? Ali Babacan denilen zavallı adam, Davutoğlu denilen zavallı adam, sen başa gelsen ne olur? Bu sistem bu başımızda durduğu sürece isterseniz dünyadaki en iyi adamları, en iyi siyasetçileri, en iyi ekonomistleri getirin. Allah subhanahu ve teala gökyüzünden bir tek damla yeryüzüne indirmese, toprağı ıslandırmasa, o topraktan tek bir meyve, tek bir sebze bize vermese, hanginiz bu devleti istediğiniz kadar tecrübeli olun, hanginiz bu devleti ilerletebilirsiniz, bir gün ileriye götürebilirsiniz sanki güneşin daha fazla Türkiye'nin üzerinde durması için çabalayacakmışsınız gibi sanki yağmurları daha fazla artıracakmışsınız gibi böyle gücünüz varmış gibi sanki Türkiye'nin konumunu, toprak yapısını değiştirecekmişsiniz gibi çıkıyorsunuz insanlara böyle havadan havadan konuşuyorsunuz. Yahu mülkün sahibi, melik olan Allah subhanehu ve teala siz değilsiniz. Sizler zavallısınız. Sizler halin haddinizi bilmeyen hadsizlersiniz. Yerinize bilmiyorsunuz. Sizler Allah subhanehu ve teala ile sistem konusunda, kanunlar konusunda çekişen zavallılarsınız. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Yasin suresinin birinci ayetinde. Bu kitap hakim olan bir kitaptır. Bu kitap kanun içeriyor. Bu kitap hükmeden bir kitaptır. Bu kitap hikaye kitabı, masal kitabı değil. Sizin anayasanız gibi. Birilerinin uydurduğu, birilerinin yazdığı anayasanız gibi. İsviçre'de ne olduğu belli olmayan bir adamın yazdığı kanunları bu topluma reva görüyorsunuz. Almanya'da, İtalya'da ne olduğu belli olmayan, itikadında bin bir türlü pislik olan insanların yazdığı kanunları bu topluma reva görüyorsunuz. Ama Allah subhanahu ve teala'ya geldiğiniz zaman orada dur Allah subhanahu ve teala herhangi bir şekilde Türkiye'nin yönetimini kesinlikle ve kesinlikle karışamaz. Ama Kılıçdaroğlu gibi bir zavallı adam ama işte Babacan gibi ama Temel Karamollu oğlu gibi Davutoğlu gibi HDP gibi CHP gibi MHP gibi ve adamlar bu devletin bu milletin bu topluluğun sistemine bu topraklar üzerinde ne yapılacak, ne edilecek diye karışacak. Yahu sizler hiç mi akıl etmiyorsunuz? Ya sizler neyle mücadele ettiğinizin farkında dahi değil misiniz? Sorun mu çözmek istiyorsunuz? Sorunu çözmek çok kolay. Bu sistemi ortadan kaldıracaksınız. Her şeyi bilen, her şeyi ilmiyle kuşatan, yeryüzüne tek bir yaprak dahil ise ondan bile haberdar olan, bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar varlık varsa hepsinin rızkını üstlenen Allah Subhanahu ve teala'nın sistemini getireceksiniz buraya. Allah Subhanahu ve teala gibi bildiğinizi mi zannediyorsunuz? diyorsunuz yoksa? Allah Teala gibi her şeyi ilminizle kavradığınızı mı zannediyorsunuz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bir onu insanlara anlat. Bugünkü toplulukta olan bütün sorunların, bütün sıkıntıların bütün rezilliklerin tek bir kaynağı var. Bu toplumla beraber başımızdaki insanların Allah'ın zikrinden yüz çevirmesidir. Allah Teala diyor ki kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır. Dar bir geçim vardır. Sıkıntılı bir geçim vardır diyor. E siz şimdi bu ayetten muaf mısınız? Bu ayetten kurtulacağınız mı zannettiniz. Farz edelim ki Allah Subhanahu wa Taala yeryüzünde bu ayeti belli başlı kişilere insanlara imtihan olsun diye ayırdı. Peki ahirette bu ayet sizin üzerinize tahakkuk etmeyecek mi? Size herhangi bir şekilde işaretlemeyecek mi bu ayet? Siz bu ayette muaf mı olacaksınız? Allah'ın zikri Allah'ın kitabıdır. Allah'ın zikri dediği şey Allah'ın ayetleridir ve onun bizlere lider olarak gösterdiği, önder olarak gösterdiği, itaat edin dediği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de devlet başkanlığı yaptığı zamanlarda nasıl bir devlet baş başkanlığı yapıyordu. Devlet başkanlığındaki adalet sistemi nasıldı? İnsanlara davranış şekli nasıldı? Kendi bulunduğu konu nasıldı? Devleti mi soyuyordu? Milletimizi sömürüyordu? Allahu ile dikleşiyor muydu? Allahu Teala'yla zıtlaşıyor muydu? Allah'la mücadele etmek için bir sistemde inat mı ediyordu? Etmiyordu. Sizler kime tabi olduğunuzu söylüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na sorsak Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim peygamberimdir. Sallallahu Aleyhi ve Sellemdir. Temel Kara Mollaoğlu'na desek aynı şey. Meral Akşener'e desek aynı şey. Ali Babacan'a desek aynı şey her biri kendisini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğine inandığını ve ona ittiba ettiklerini ona itaat ettiklerini onun sözüne karşı gelinmeyeceğinden bahseder. Allah Subhanahu taala diyor ki onda sizin için güzel örnekler vardır. Şimdi soruyorum. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu toplumun içerisinde olsa ve bugünkü milletvekillerinin karşısına dikilse acaba ne der? Bugün bu toplum olarak bunu bir düşünelim bakalım. Acaba çok güzel yapıyorsunuz. Bakın karadaki meseleyi ben şöyle çözeyim mi diyecek. İşte falanca adam falanca çocuğa tecavüz etmiş. Aile içi ilişki yani en ses dediğimiz olay şu kadar mevkiye ulaşmış. %10'lara %20'lere ulaşmış. O zaman şöyle kanun çıkartalım. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle emretmiş, şöyle buyurmuş. Bunun dışına çıkamayız. Sistemde laiklik var. Bunun dışına çıkamayız. Milliyetçilik var, inkılapçılık var. Bunun dışına kesinlikle çıkamayız mı diyecekti. Yoksa bugün bu sisteminizi yerle bir etmek için mi mücadele edecekti? Sizin saçmalıklarınızı size anlatıp sizi tevhide mi davet edecekti? Sizi Allah subhanahu ve teala'yı Rab olarak bir olarak kabul etmeye mi davet edecekti? Çünkü sizler Allah subhanahu ve teala'yı birlediğinizi zannetmeyin. Sizler bu şekilde Allah subhanahu ve teala'yı birlemiş olmuyorsunuz. Sizler bir nevi bu sistemi getiren adamı başa getiriyorsunuz. Kendinize Rab ediniyorsunuz. Bir yandan da Allah subhanahu ve teala de Rab'dır diyorsunuz. Ama hangisine daha fazla bağlısınız desem? Vallahi siz Allah subhanahu ve teala'dan başka bu sistemi getiren kişiye bağlısınız. Bu sisteme bağlısınız. Sizler Allah subhanahu ve teala'ya eğer bu sistem kadar bağlı olmuş olsaydınız... Zaten yeriniz, yurdunuz, bulunduğunuz konum ve sınıf belli olurdu. Sizler Allah سبحانه kitabı için, Allah ve تعالى'nin kitabı bu topluma hükmesin diye mücadele eder, onu insanlara anlatmaya çalışır, insanları bu şekilde irşad etmeye çalışırdınız. Ama bugün baktığımız zaman sizler kendi aydan aya aldığınız maaşı kadar geçiminiz aksamaması için, çocuklarınız özel kolejlerde okusun, geri kalmaması için, aman eşiniz daha güzel çantalar, daha güzel elbiseler giyinmesi için eviniz daralmış, biraz daha büyük eve çıkmanız için, e işte, e, arabanız eskimiş, daha iyi bir araba almak için, bunun için mücadele ediyorsunuz. Boşuna insanları milliyetçilikle, sistemcilikle, devletçilikle, vatancılıkla, bayrakçılıkla aldatmayın. Bu toplumun değerleri bellidir. Bu toplumu eğer o KGM'nin karşısız şartsız milletindir diyorsunuz e bu topluma söz verin bakalım. Bu toplum sizin sisteminiz istiyor mu? Ama toplumun başına binmeyeceksiniz. Toplumun kafasına silah dayarcasına, eğer böyle böyle demezseniz hapis var, böyle böyle Demesense şöyle zulüm var, böyle zulüm var demeyeceksiniz. İnsanları gerçekten de özgür bırakacaksınız. Bugün sizin hapishanelerinizin Müslümanlarla, mazlumlarla, şeriatçıyım diyen insanlarla dolduğunu Saad sultan duydu. Sizin sisteminiz neyle mücadele ettiğini gayet iyi biliyoruz. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Bizim gibi insanlar aldatamayabilirsiniz ama gerek kendi bulunduğu konumdan korkan, gerek işinden korkan, gerek ailesinin yapısından korkan, gerek kendi akrabalarından, çevresinden alacağı tepkilerden korkan insanlar aldatabilirsiniz. O. İnsanlar da bile bile aldanırlar size. Çünkü insanlar çevresindeki insanlara bir şeylere mazeret gösterirler. İşte falanca adam milliyetçilik yapıyor ise o milliyetçi olduğundan dolayı değil. Sadece hakkı kabul edemediğinden dolayı milliyetçiliğe sahip çıkıyordur. Falanca kişi işte falanca partiyi savunuyor. Falanca kişi falanca partiyi savunuyor. Evet her biri hakka teslim olmak istemediğinden dolayı bir şeylere yapışır. Bir şeyleri savunur. Ve ben bundan dolayı böyle böyle yaşıyorum. Bundan dolayı böyle böyle inanıyorum der. Halbuki hakkı hayatına geçirmek zor olduğundan dolayı, çevreden görece tepkilerden dolayı bu şekilde davranır, bu şekilde hareket eder. Siz böyle insanları aldatabilirsiniz. Ama Allah subhanehu ve teala diyor ki, insanlardan korkmayın, benden korkun. Böylesi insanları ise asla ve asla aldatamazsınız, kandıramazsınız, kendi köleniz yapamazsınız. Sizler insanların şereflerini, haysiyetlerini, kişiliklerini alıyorsunuz. Onlara inancınızı enjekte edip sizler o insanları yozlaştırıyorsunuz. Halbuki Allah subhanehu ve teala diyor ki, İzzet Allah'ın, Resulünün ve minlerindir. Yani sizler kendi çevrenizde olan insanlara saygın, izzetli, şerefli olan insanlar olarak topluma tanıtıyorsunuz. Biraz takım elbise giyindiği zaman, bir kravat çektiği zaman, biraz daha işte makam sahibi ettiğiniz zaman bu defa siz o insanları topluma şerefli, izzetli, böyle otorite insanlar olarak tanıtıyorsunuz. İzzetin, şerefin, saygınlığın kimlerde olduğunu ahirete gittiğimiz zaman kimlerin alçalmış, kimlerin o izzetli, o makam sahibi, gerçek manada makam sahibi olduklarını o zaman göreceğiz. Bu sistem ve bu sistemle beraber bu sisteme gönül vermiş veyahut bu sisteme münafıklık yapan insanlar er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Allah-u Teala kitabında batılı da tarif etmiştir, hakkı da tarif etmiştir. Batılın köpük gibi olduğundan, yok olmaya mahkum olduğundan bahsetmiştir etmiştir. Bu yüzden batıl olan bu rejiminizle, bu sisteminizle beraber sizler de yok olmaya mahkumsunuz. Ve Allah Subhanahu ve teala kafirler istemese de, zalimler istemese de, fasıklar istemese de, sapıklar istemese de, bu sistemi benimseyip bu sistem için illa direten insanlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah Subhanahu ve teala belli bir zaman at kavmine müsaade etti. Belli bir zaman Hud kavmine müsaade etti. Belli bir zaman nuh kavmine müsaade etti. Ama her birinin sonu Allah'ın kitabında dediği gibi her ülkenin helak olacağı bir zaman var. Helak olacağı bir zaman var. Bu yüzden helak olacağını zamanı siz de bekleyin. Eğer bu şekilde diretirseniz. Ha Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi olursanız ne hale. Eğer Allah Subhanahu ve Taala'nın davetine Allah'ın mecid dediği Kur'an'ın davetine, Allah'ın aziz dediği peygamberinin, resulünün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetine eğer ittiba eder, eğer uyar, eğer teslim olursanız bu topraklar da güven içindedir. Bu topraklar içinde mücadele etmek bizim için şereftir. Bu toprakları Allah subhanahu ve teala'nın dinini yaymak için kullanmak bizim için şereftir. Bu topraklarda yaşamak dahi bizim için bir izzettir, şereftir, saygınlıktır. Aksi halde batının, aksi halde Amerika'nın, Rusya'nın kullanacağı bir devlet olmaktan başka ileri gidemeyeceğiz. Çünkü onların politikaları, onların siyasetleri bizleri köle yapmak üzerine kuruludur. Bizleri nerede nasıl vurmak üzere kurulu planları vardır. Bugünkü PKK'yı kullanan Amerika'nın olduğunu bütün milletler biliyor, bütün devletler biliyor. Vallahi biz Kur'an'ın ve sünnetin söylediğini sizlere söylüyoruz. Biz diyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü tam bir yalandır, tam bir saçmalıktır. Bu insanlarla dala geçmektir. Ve Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerini de inkar etmektir. Bu toprakların sahibi CHP mi? CHP'nin 6 tane oku tane oku mu? Yoksa Allah subhanehu ve teala hangisi? Bu konu hakkında karar verirse kim ise bu toprakların kim bu toprakları yaratmış, var etmiş ise ve halen koruyor ise halen bu toprakların üzerinde bir güneş doğuruyor ise bu topraklara yağmur yağdırıyor ise bu topraklardan bir şeyler halen çıkartıp bizim yememizi, içmemizi sağlıyor ise o bu topraklara hükmetmez. Biz bunu söylüyoruz. Eğer Müslüman iseniz, kendinize Müslüman diyor iseniz, bağlı kalacağınız anayasa bellidir. O da Kur'an'dır. Gideceğiniz, yolundan gideceğiniz Önder de bellidir. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Vurmadan birbirinizi yemenizi bu millet artık izlemek, görmek istemiyor. O millet refah istiyor, refah. Bu topluluk refahı istiyor. Elbette bu topluluğunda Allah'ın zikrinden yüz çeviren bir topluluk olmasından dolayı böyle sizin gibi yöneticileri Allah subhanahu bunların başına vermiş. Allah subhanahu sizin gibi yöneticilerle böylesi toplumu yönetiyor. Evet, bu toplumun da hatası, bu toplumun da kusuru evet var. Lakin asıl mesele sizin gibi insanları değiştirirsek, sizin gibi insanlar ortadan kalkar ise, sizin gibi insanlarla beraber sisteminizi de alıp defolup giderseniz bu topluluk da bir nefes alacak. Kendilerine yıllarca anlatılan saçmalıkların, kendilerine yıllarca anlatılan yalanların, kendilerine refah diye yükselme diye anlatılan politikaların saçmalık olduğunu ve kimler tarafından söylenildiğini anlayacaklar. Kur'an bilinçli bir topluluk üretebilecek bir kitaptır. Allah Subhanahu ve teala toplumun bilinçli olmasını istiyor. Adallaştırılan bir toplum olmasını istemiyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala her kavme bir, her devlete bir, her millete bir peygamber gönderdiği zaman o topluluğu kula kulluktan alı koymak için gönderir. Yani der ki Allah subhanehu ve teala Ey toplum kula niçin kulluk ediyorsunuz? O da sizin için bir insandan başkası değil. O da sizin gibi yer, sizin gibi içer, sizin gibi yıkanır, sizin gibi kokar, sizin gibi aciz bir insandır. ihtiyaç sahibi bir insandır. Allah gibi samet değildir ki. Bu yüzden bakın mi gönderirim ki sizi irşad etsin. Sizin aklınızı başınıza getirsin. Düşünün biraz doğru fikir sahibi olun. Düşünün ki kendiniz gibi insanlara kulluk ediyorsunuz. Kendiniz gibi bir insanın koyduğu kanunlara itaat etmiş. O kanunları yükseltiyorsunuz, o anayasaları yüceltiyorsunuz. Bugün milletin başına musallat olan CHP'nin 6 tane okuna bağlı kalıyorsunuz. Onlara niçin bağlı kalıyorsunuz ki? O 6 tane ok bir insan tarafından üretilmiş. Yani sizin gibi bir insan, sizin gibi gözü olan, sizin gibi kulağı olan, sizin gibi aciz bir insan tarafından o 6 tane ilke Ortaya konulmuş. Yani siz niye kulla kulluk yapıyorsunuz ki? Daha yücesi varken, daha yücesine boyun eğip izzetli olmak varken sizin gibi insanlara kulluk yapıp da niçin alçalıyorsunuz ki? Bu yüzden biz de diyoruz ki biz alçalmak istemiyoruz. Biz Allah gibi bir ilahı, Allah gibi bir Rabbi yani kanun koyucuyu yani yöneticiyi, yani terbiye ediciyi, yani rızık vereceği Allah gibi bir meliki, idare edeni, yöneteni, Allah gibi hakimi, Allah gibi hakimi istiyoruz. Yani diyoruz ki sizin küfür kanunlarıyla hükmeden, tağutun hükmüyle hükmeden hakimlerinizi istemiyoruz. Sizin raplik iddiasında bulunduğu bir adamın getirdiği anayasayı biz diyoruz ki Kur'an'ı ona tercih ediyoruz. Bizim inancımız Kur'an, ondan daha üstündür, daha yücedir ve olması gereken yerde o anayasanızın olduğu yerdir diyoruz. Ama sizin gibi yönetici denilen adamlar laiklik sevdalısı ama demokras sevdalısı olan insanlar orada dur diyorlar. Yani bu şekilde yaşamaya eğer siz kendinize yakıştırıyor iseniz, bu şekilde insanlara kulakulluk yapmaya kendinize yakıştırıyor iseniz varın yakıştırın. Bunun karşılığını da, bunun cezasını da siz göreceksiniz. Biz de yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Siz de yaptıklarınızın karşılığını göreceğiniz. Allah subhanehu teala din günü, Maliki ya i din dediği din gününde, hesap gününde hep beraber Allah ve teala'nın karşısına çıkacağız. Hesap vereceğiz. O zaman kanun koyucularınız gelsin de, bir kanun koyusunda sizi kurtarsın bakalım. O zaman kanun koyucularınız gelsin de, Allah subhanehu ve teala'nın hükmünden bir hüküm değiştirsin. Hani bugün Müslümanları içeriye atan hakimler var ya, ha o gün hakimin kim olduğunu iyi o o gün hükmedenin, o gün melikin, o gün hakemin kim olduğunu çok iyi göreceksiniz. Bugünkü iktidar sahibi olduğunu zanneden zavallılar da o gün kimin iktidar sahibi olduğunu, otorite sahibi olduğunu görecek. Biz size diyoruz ki dönün. Ey Erdoğan, ey Kılıçdaroğlu, ey Temel Karamollaoğlu, ey Ali Babacan. Ey Davutoğlu, ey Meral Akşener kendinize gelin kendinize, kendi batıl davanızla artık mücadele etmeyi terk edin. Sizler bu topluluğu nasıl kurtuluşa ereceğini eğer çok düşünmüş, çok dert etmiş olmuş olsaydınız yapmanız gereken şey kesinlikle ve kesinlikle bugün yaptığınız şeyler olmayacaktı. Bugün Osmanlı bu devletin öncesidir, bu devletin geçmişidir. Biz Osmanlı'da bir adamın kendi çocuğuyla ilişkiye girdiğini bilmiyoruz. Biz Osmanlı'da bir tane kızı tecavüz edip de falanca ağaca astığını bilmiyoruz. Falanca yere gömüldüğünü bilmiyoruz. Falanca kişiyi falanca komşusuyla ilişkiye girip çocuk yaptığını bilmiyoruz. Peygamber zamanına hiç gitmedik bile. Osmanlı'dan bahsediyoruz ya. Ve Osmanlı ki sizin gibi 750 bin kilometrelik 780 bin kilometrelik bir toprak parçasına da hükmetmiyordu. 30 milyon metrekarelik toprak parçalarına hükmeden bir imparatorluktu. Hükmeden bir devlet yapısıydı. Emevi devleti 10 milyon, Abbasi devleti 15 milyon metrekarelik yerlere hükmediyordu. Sizden daha fazla toprak parçasına hükmediyordu. Böyle bir şeyler görmüyorduk. Böyle bir şeylere şahit olunmamış. Böyle bir şeyler tarihe geçmemiş. Bu mesele Allah subhanahu ve tevilenin sisteminden göz çevirmekle ilgili bir mesele. Pornografi yayınlarını serbest eder, insanların her türlü kolaylıkla ulaşabilecekleri bir şekilde getirirseniz insanları ifsad etmiş, insanların zihinlerini bozmuş, insanların fikirlerini değiştirmiş olursunuz. İnsanların bakış açısını değiştirmiş olursunuz. Tabiri caizse şeytanlık yapmış olursunuz. Genel evlerini serbest koyar. Yani zinayı serbest meşru yapar iseniz bu toplum kendi eşlerini de aldatmaya bir fırsat tanır, bir fırsat bulur. Bu toplum kendilerine ikinci bir dost da tutar, ikinci bir sevgili de tutar. Kendi eşlerini her türlü istismar edip aldatıp ve yuvalarını kolaylıkla bozabilir. Sizler her mahalleye kumarhane açmışsınız iddia bayisaltılı ganyan. Sistem kendisi içki satan bir sistem. E sizler hem içki satıp hem de içkili niçin arabaya bindin diyerek adamı azarlayan insanlar değil misiniz? Yahu sisteminiz içki satıyor. İçkiyi satmasın, o adam da İçkili olarak aracı çıkmasın, falanca kişiyi öldürmesin, falanca kişiyle kaza yapmasın. Bu kadar kolay. Sizler sorunun kökünü çözmeye yönelik girişimde bulunmuyorsunuz. Sizler ancak tuzağa düşen insanları buluyorsunuz, onları kınıyorsunuz. O insanları suçlu olarak görüyorsunuz. Halbuki asıl müsebbibi olan, asıl sebebi olan bu sistemdir. Bütün bu sorunları üreten bu sistemdir. İçki fabrikalarını kurduran bu sistemdir. O içki fabrikalarından içki satmalarına izin veren insanların bu sistemdir. Ama sistem o kadar korumayı seviyor ki içki satışına izin veriyor ama içkili olarak araca binmeyeceksin. Ha bu adam sadece araca bindiği zaman hata işler, suç işler yanlış yapar diye. Onlarca meyhanelerde, onlarca gazinolarda olan silahlı saldırıları görmüyorlar. Onlarca... Ailesini gelip sabahtan akşama kadar karısını içkili içkili dövenleri görmüyorlar. Ama sadece içkili olarak araca binmek bu sisteme göre suç. Sen toplumu bozuyorsun. Sen aile yapısını bozuyorsun. Sen akşam gidip meyhanelerde tıksırıncaya, öksürünceye, geyrinceye kadar içen bir insan grubu oluşturursan sabaha kadar da eşini çocuğunu döven bir topluluk oluşturmuş olursun. Bu sistem resmen toplumla dalga geçen bir sistemdir. Yani bu sistemin adını koyacaksak dalga geçen bir sistem olsun. Toplumuyla dalga geçiyor her geçen gün. Biz ne sorun var ise bu memlekette, bu toprakların üzerinde savcısına da bakıyoruz, solcusuna da bakıyoruz, pikakalısına da bakıyoruz DAEŞ KPC'lisine de bakıyoruz kim olursa olsun, hangi terör olursa olsun bu sistemin ürettiği, bu sistemin meydan getirdiği bu sistemin sebep olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu göremeyen insanlar ise ben bunları farklı farklı sınıflara ayırıyorum. Korkaklar, körler, görmek istemeyenler. Bu korkakları, körler ve görmek istemeyenler sınıfı kendileri ya Allah subhanahu ve teala'nın kitabını bir an önce hayatlarına geçirmek için çabalar, görmeye çalışır, hayatlarını buna göre düzenler ya da Allah subhanahu ve teala'nın bu gazap ettiği insanların peşinde cehenneme sürüklenir giderler ki Allah subhanahu wa teala önderlerden bahseder. Allah subhanahu wa teala cehenneme koyduğu o önderlerden, o önderlerin arkasında da bu kişiler gidecektir. Uyanma bu dünyada uyanmaktır. Uyanacaksak bu dünyada uyanacağız. Aksi halde ahirette herkes uyanıyor. Ahirette hiç kimsenin bir gafleti kalmıyor, bir şüphesi kalmıyor, bir sorusu dahi kalmıyor. Her şey ayağın beyan ortada oluyor. Bu yüzden uyanacaksak bu memlekette, bu topraklarda, bu dünyada uyanacağız. Ben çocukluğumu bu laik rejimin okullarında yani kendilerinin de dediği gibi layık bir biri yetiştirmek için kurdukları bu okullarda okurken bizlere o gün Ey büyük Atatürk dedirtiriyordunuz, Ey ulu Atatürk dedirtiriyordunuz. Yahu bu ey ulu Atatürk dedirttirdiğiniz adam yani yüce dediğiniz adam benim dinimi benim inancımı devlet kademesinden 1924'te kaldırmış bir adam. Ben bir Müslüman olarak nasıl tutup da bana bu sözü söylettirdiniz? Nasıl olur da bana bu sözü zor ile yani eğer bu sözü söylemezsen disipline gideceksin. Eğer bu sözü söylemezsen dersinden şöyle sıfır alacaksın. Böyle okuldan çıkartılacaksın diyerek bana bu sözü söylettirdiniz. Benim gibi milyonlarca insana söylettirdiniz ki bugün de gizli saklı yine okullarınızda çocukların kendi ideolojinize göre Eğitiyorsunuz, eğitmeye devam ediyorsunuz. Bir kere okul dediğiniz yerde Mustafa Kemal'in üstü olmaz. Resmi olmaz. Onun herhangi bir şekilde ideolojisi öğretilemez. Yani benim çocuğum bu okullarda İslami bir eğitim alsın dediğim zaman bu CHP zihniyeti, bu laik rejimin zihniyeti, bu rejime sevdalı olanlar, bu rejime tapan insanlar ayağa kalkıyor. Hayır efendim okullar dini bir kurum mu ki? Dini bir inancı öylesin. Biz layık bir bireyleriz. Biz layık bir sistemiz. Bütün dinlere eşit mesafede davranmamız lazım diyorlar. O halde sen kendi ideologinin için öğretiyorsun insanlara. Gerçekten layık olduğunuzu söylüyorsunuz. O zaman okullarda Mustafa Kemal denilen bir size göre peygamberin, size göre bir ilahın, size göre bir rabbin öğretilerini. Doğru bulduğu ve yanlış bulduğu şeyleri niçin çocuklara enjekte ediyorsunuz? Ben peygamberimin doğru bulduğu yanlış bulduğu şeyleri çocuğumun öğrenmesini istiyorum. Buna izin vermiyorsunuz. Allah'ın indirdiği hükümleri de doğru ve yanlış olarak söylediği şeyleri de okullarınızda öğretmiyorsunuz. Ya tamam bunu da anladık. O halde niçin siz Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi bu rejimi getiren adamların, bu rejimi savunan insanların doğru ve yanlış olarak yani Kemalizm'i, Niçin çocuklarımıza öğretmek istiyorsunuz ya da bugünkü toplumun çocuklarına kendine Müslüman diyen bu toplumun çocuklarına niçin öğretiyorsunuz? O ki laiklik bütün dinlere eşit mesafede sizin de kemalizm dininize eşit mesafede olsun. Onu da öğretmeyin insanlar. Bırakın insanlar Türkçesinden, matematiğinden meşru olan ilimleri öğrensinler. Okuldan bu şekilde mezun olsunlar. Niye milli eğitim tutup da biz layık bir bireyi yetiştirmek için bu okulları, bu sistemi kurduk diyorsunuz. Kendine Müslümanım diyen insanlar çocuklarınızı gönderin. Biz çok iyi bir şekilde halis, muhlis bir şekilde kafir yetiştireceğiz diyorsunuz. Laik bir bireyi yetiştireceğiz diyorsunuz. Sizler kendi sözlerinize dahi çelişki içindesiniz. Sizlerin amacı resmen belli. Yani biz kendi inancımızı, kendi doğru bulduğumuzu, kendi yanlış bulduğumuz şeyleri Çocuklarınızı enjekte edeceğiz. Daha sonra sizinle bizim uğraşmamıza gerek yok. O evinizde kendi çocuğunuz bizim inandığımız doğruları ve yanlışları size karşı savunacak, sizinle mücadele edecek diyorsunuz. Bu şekilde çalışmalarınızı halen yapmaya devam ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Kur'an ve sünnet üzere okullarda eğitim yasak ama laiklik, demokrat üzere yani kemalizm dini üzere eğitim serbesttir. Siz zannediyorsunuz ki ideolojiler bir din değildir. Din mutlak manada neye itaat ediyorsanız o senin dinindir. Siz de mutlak manada neye itaat ediyor iseniz onu insanlara üretmek istiyorsunuz. Sizler meşru olan eğitimleri öğretip o çocuklara seçme hakkı vermek zorundasınız. Siz çocuklara daha küçücük yaşlardayken tertemiz beyinlerini pislik olan inançla, pislik olan görüşlerle doldurup sonra da hadi özgürsünüz diyorsunuz. O çocukların doğruyu bıraktınız mı ki o insanların beyinlerinde o insanlar doğruyu ve yanlışı seçebilsin? Sistem şunu söylüyor. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına muhalif hiçbir parti kurulamaz. E arkadaşım o zaman niye ikinci bir parti kursun ki bu adam? Yani ben İslam'ı anlatabileceğim bir parti kuramıyor isem senin o 6 tane okuna bağlı kalacaksam zaten CHP var derim. Niçin ikinci bir partiyi koruyayım? Yani CHP'nin kopyası AK Parti, AK Parti'nin kopyası MHP, MHP'nin kopyası falan falan falan. Yani bu 6 tane ilkeye iman etmemiş bunun üzerine yemin etmemiş bir şekilde meclise giremezsiniz arkadaşım diyorsunuz. Bugün AK Parti bu ilkelere muhalif hiçbir şekilde konuşma yapamaz. Laikliğe karşı bir tane muhalif konuşma yapamaz. Demokrasiye karşı bir tane muhalif konuşma yapamaz. İçlerini kendilerince boşaltmışlardır. Kendilerince kendi manalarını koymuşlardır. Hani bir adamın Mısır'a girip de dediği gibi ben laikliği bütün dinlere eşit mesafede olduğunu düşünüyorum. Kafirlik olarak düşünmüyorum demişti ya hani kendisi laikliğin içerisini bu şekilde doldurmuşsa. Laiklik sonra kadar kafirlik olan bir itikattır, sonuna kadar kafirlik olan bir ideolojidir, fikirdir, insan ürünüdür ve bütün bu sorunlara, bütün bu dertleri, sıkıntıları bu toplumun başını açan bir beladır. Siz de o belayı ayakta tutan kimselerden başkası değilsiniz. İnsanlar da zannediyor ki falanca işte babacanı seçersek ekonomiden çok iyi anlıyor, bu devletin sorununu giderir. Sanki babacan gökyüzündeki bulutlara hükmediyor. Hemen babacan diyecek ki ey bulut yağdır yağmuru bir barajlarımız bir kabasa dolsun. Çiftçilerimiz bir suya doysun. Topraklarımız bir suya doysun. Güzelce men bir talalarımız bir sulansın. Sonra ey toprak hele şu ver bakalım meyvesini, He, ver bakalım domatesimizi, biberimizi, sebzemizi. Sanki babacan denilen zavallı adam bunu yapacak ve toplumda diyor ki biz Babacan'ı seçelim o zaman bu memlekete refah gelir. İşte falanca A partisini, falanca B partisini, falanca A şahsını, B şahsını seçersek bu topluma refah gelir zannediyorlar. Bu aynı Yunan mitolojisindeki bu tanrıların durumu gibi. Sanki bugünkü partiler de bu Yunan mitolojisindeki tanrılar gibi bu toplumun refaha ermesini, bu toplumun kurtuluşa ermesini sağlayacak gibi hareket ediliyor. Bu rejim partilere insanlara böldü. Bir kısmını AK Partili yaptı, bir kısmını MHP'li yaptı, bir kısmını CHP'li yaptı, bir kısmını HDP'li yaptı, bir kısmını solcu, bir kısmını sağcı, bir kısmını dinci yaptı. Kendisine göre böldü parçaladı. Aslında topraklar bölünmese de toplum bölünmüş bir topluluk. Bir kısmını Fenerbahçeli yaptı, bir kısmını Trabzonsporlu yaptı, bir kısmını Galatasaraylı yaptı. İnsanlar kendi evlerinde bunları tartışmaya başladılar. Bir Fenerbahçeli ile bir Galatasaraylı oturduğumuz zaman birbirleriyle şüfür derecesine gelebilecek kadar, annelerini küfredebilecek derecesine gelebilecek kadar tartışmalar yapıyorlar. Birbirleri iki tane CHP'li ile AK Partili'yi bir baş başa bir getirin bakalım resmen farklı dindenmiş gibi tartıştıklarını görürsün. Halbuki ikisine de sorsan ikisi de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettiklerinden, onu kabul ettiklerinden peygamber olarak Allah tarafından gönderildiğine inandıklarını söylerler. Ama geliyor ki Yaptıkları tartışma ne Allah'ın razı olduğu bir tartışma ne de Resulü'nün getirdiği bir dava, bir davet. Hiçbir şekilde alakası dahi yoktur. Çünkü onlar dünyada birilerinin uydurduğu davayı dava dindiler. Allah subhanahu ve teala'nın davasını ise dava edinmedi. Ya böylesi insanlar ne için yaratıldıklarını unuttular. Allah subhanahu ve teala diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler de yarattım. Yani Trabzonspor Galatasaray'ı şöyle yendi. Galatasaray Fenerbahçe'yi şöyle yendi. İşte falanca CHP'nin başındaki adam şöyle dedi AK Partiliye, AK Partili şöyle dedi CHP'liye bunu deyin bunu dava edin diye siz yaratılmadınız. Size bu sermaye bunun için verilmedi. Allah diyor ki bana ibadet edesin diye ben sana göz Kulak, akıl, beden, yiyeceğin yemeği, içeceğin suyu verdim. Bu yüzden Allah subhanahu wa diyor ki ben sana bu sermayeyi bana kullanasın diye verdim. Yani beni yüceldesin diye, beni otorite olarak tanıyasın diye, bana ibadet edesin diye, benim hakkımı yeryüzünde savunasın diye ben sana bu sermayeyi verdim. Ama sen bu sermayeyi bana düşman olan, benim sistemimi kabul etmeyen, benimle mücadele etmek isteyen ve hayli de bana karşı mücadele eden insanlar için kullanıyorsun. İşte nankörlük dediğimiz şey tam da bu. Bütün bu anlatımların ana konusu Allah Subhanahu ve teala'nın gündem edin dediği, Allah Subhanahu ve teala'nın insanlara tebliğ edin dediği, onlara anlatın dediği ayetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam dinini, insanlara hatırlattığı İslam dinini insanlara tekrardan hatırlatmaya, tekrardan gündem etmeye çalışıyoruz. Bizim davamız, bizim derdimiz, tasamız bu. Ama elbette bunlara karşı, elbette bunlara söylediğimizden dolayı da bedel ödeyeceğiz. Bizler açık ve net şunu söylüyoruz. Kimseye hakaret falan etmiyoruz. Kimsenin ilahlarına sövmüyoruz. Biz insanlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer ardından gidilmesi gereken bir insan arıyor iseniz, lider arıyor iseniz, önder arıyor iseniz, imam arıyor iseniz sizi kurtuluşa götürebilecek bir kişi iseniz o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyoruz. Ve o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir devlet başkanlığı yaptı. O devlet başkanlığında da Allah'ın kitabıyla hükmetti. Ondan sonra Raşid Halife dediği Ebu Bekir radiyallahu anh olsun, Ömer bin Hattab radıyallahu anh olsun, Osman radıyallahu anh olsun, Ali radıyallahu anh olsun. Bütün bunlar Allah subhanahu ve kitabıyla hükmettiler. Tıpkı peygamberleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Elbette her top Toplumun içerisinde imtihan olmazsa olmazdır. Ama bir toplumun azizliği, bir toplumun izzetliği Yönetimiyle ilgilidir. Bugün dışarıdaki batılı insanların bulunduğu ahlaki çöküşü seyrederken aslında kendimizi seyrediyoruz. Aslında bir ayna gibi kendimizi izliyoruz. Çünkü biz de onların sistemini aldık ve varacağımız nokta tıpkı onların varacağı nokta ne ise şu an orası. Çünkü bir insan sisteme göre evrilir, sisteme göre yaşar. Ona baş kaldırdığı zaman bu sefer sıkıntılar baş gösterir. Bugün muvahhidlerin sıkıntı çektiği gibi. Bu yüzden demek ki sistemler insanların üzerinde aşırı derecede otur aşırı derecede yönlendirici bir neden, bir sebep. Bugünkü başımızdaki bu sistem de bu toplumu yönlendirmede en temel en birinci nedenlerden birisidir. Bu yüzden bize diyoruz ki artık yeter. İnsanlar Allah'ın kitabını bir kenara koymuşlar ya. Bu laiklik bu demokrasi sistemini mi bir kenara koyamayacaksınız? Bu demokrasi denilen bu batıl dediğimiz bu sistem, bu batı ürünü bir kişinin aklından çıkan bu fikri mi bir kenara koyamıyorsunuz? Allah'ın kitabını bir kenara koymuş, Resulünün sünnetini bir kenara koymuşsunuz. Ama bugünkü rejim bugünkü yöneticiler bu laiklik dediğimiz rejimi, bu demokrasi dediğimiz ilkeyi, bu çarpık İslam'a muhalif milliyetçiliği bir kenara koyup Teala'nın kitabını alıp ortaya koymuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sünnetini ortaya koyup onu örnek almıyor. O halde biz de diyoruz ki bu sistemde direten insanlara, bu rejimde direten insanlara Allah sallallahu ve sellem bile Adem gibi bir peygambere aleyhisselam. Şeytanın bir vesvesesine uyduğundan dolayı Adem aleyhisselama eğer o asi oldu, o isyankar oldu ve azdı diyor ise varın siz Allah katındaki durumunuzu düşünün. Ta ki Adem aleyhisselam tevbe ederek bulunduğu konumdan bulunduğu o kötü durumdan Allah subhanehu ve teala'nın katında razı olunan kişilerden oldu. Lakin siz halen diretiyorsunuz. Asi olmakta, isyan etmekte, azgınlaşmakta, Allah subhanehu ve teala'ya karşı baş kaldırmakta, Allah subhanehu ve teala'ya karşı diretmekte, direnmekte ve Allah subhanehu ve teala iblise dediği gibi. O diretti ve kafirlerden oldu. Siz de Allah subhanehu ve teala'nın emirlerine ve yasaklarına karşılık. Devleti şu şekilde yöneteceksin dediği halde yönetmediğiniz için. Mahkemelerinde benim kanunlarımı koyacaksınız dediği halde koyma. Için. Toplumu benim istediğim şekilde helalını haramını belirleyeceksiniz dediği halde yapmadığınızdan dolayı size de elbette diyecektir ki İrettiniz ve kafirlerden oldunuz. Ve Allah subhanehu ve teala azabı müjdeler. Allah subhanehu ve teala o azabı sizin için barınak, yatak olduğundan bahseder. Eğer bu şekilde devam edip tövbe etmez ve Allah subhanehu ve teala'ya yönelmez iseniz. Allah diyor ki kim bir kötülük işler de hemen ardından tövbe ederse işte bunun tövbesi kabul edilir. Umulur ki bu ayetle tevessül eder de Allah subhanehu ve teala'nın ayetine muhatap olur. Allah subhanehu ve teala'nın cennet ile müjdelediği insanlardan olursunuz, muhsinlerden olursunuz. Mutlakilerden olursunuz. Ve umulur ki Rabbim ayaklarımızı dinine yardım ettiğimizden dolayı ayaklarımızı sebat ettirir de cennetinde hep beraber bizleri buluşturur. Allah subhanehu ve teala o günlerin hiç uzak olduğundan bahsetmiyor. Kıyamet yakınlaştı diyor Allah subhanehu ve teala. Hesap günü yakınlaştığı insanlar gafillik içinde dolaşıyorlar, geziyorlar diyor Allah subhanehu ve teala. Bütün bunlar kıyametin, ahiretin, hesabın hiç de uzak olmadığından bahsediyor. Allah subhanehu ve teala bizlere hayır versin. Allah subhanehu ve teala bizlere bu ataklıktan bir an önce kurtulan kimselerden eylesin ve devam edeceğim. Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti üzerime olsun ki Allah subhanahu ve taala hafiz ismiyle koruduğu kimselerden olayım ki Allah subhanahu ve taala'nın Rahman ismiyle muamele ettiği, Rahim ismiyle muamele ettiği insanlardan olayım ki Allah subhanahu ve taala'nın destek verdiği kullarından olayım ki ben bu davada Rabbimin izniyle bu batılları bu yanlışları Allah'ın izniyle anlatmaya devam edeceğim. Allah subhanahu ve taala bizi devhid dininde birleştirsin ve batıla karşı olan birliklerden eylesin. Allah subhanahu ve taala bütün muvahitlerin, Müslümanların, bu dava için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Allah subhanehu ve teala hepimize rahmet etsin. Allah subhanehu ve teala hepimize selam ismiyle muamele eylesin. Hafiz ismiyle muamele eylesin. Bizleri günahlarını bağışlasın, hatalarını bağışlasın, sıkıntılarımızı gidersin. Selam hidayet tab olanların üzerine olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin.